Arkadaşlar bu videoda sizlere e, ilginç bir soru soracağım Aslında yani bazılarınız Bunu anlamayabilir Ama arkadaşlar hayal gücünüzde Yani hayal gücünüzde Dövüşebilir misiniz Yani mesela atıyorum Şöyle şöyle bir hareketi Şöyle şöyle bir hareketi hayal ettiniz Yani hayal gücünüzde Dövüşebilir misiniz Yani arkadaşlar Aslında hani Film seyrediyoruz Ninja kaplumbağalar, çirek falan Arkadaşlar bu filmlerden seyrettiğimiz şeyleri görüyoruz Ve onun tekniğini uygulamaya çalışıyoruz Yani oyunlar da dahil bunun için aslında Ama Hayal gücünü kullanarak ne yapabiliriz? Mesela atıyorum oyunda şöyle bir şey yapıyor Şöyle şöyle bir şey yapıyor Sonra uf diye adam atıyor Yani hayal gücümüzü kullanarak onu canlandırabilir miyiz gerçekten? Mesela adam bir şöyle takla atıyor havaya doğru. Biz de onu hayal gücümüzü kullanarak kendimizi hazır hissederek yapabilir miyiz? Yani en son ben bir kere denediğimde yani parente atmayı denemiştim. Şöyle yana doğru bir takla atmayı denemiştim. Yani en son atamam diyordum ama attım. Attım. Böyle olduğunu ben de bilmiyorum ama hayal gücünü Kullanarak bazı şeyler oluyor arkadaşlar. Yani mesela atıyorum. Siz diyorsunuz ki şimdi. Ben şu geriye doğru takla atmayı yapamıyorum. Yani şunu yapamıyorum diyorsunuz. Ama arkadaşlar yani kendinizi hazır hissedince. Ve hayal gücünüzü kullanınca yapabiliyorsunuz. Yani hayal gücüyle bazı şeyler çok güzel oluyor aslında. Ben de bunun gerçeğini söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Eee. Videomuzu burada bitirdim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşırıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimlerden de haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepin seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar. Heh, bir şeyler söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar yani bir hareketi hani ben korkuyorum yapmak istemiyorum diye. Yani. Öyle demeyin. Kendinizi ne kadar hazır hissediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben taklayı nasıl attım? Siz de onun gibi yapabilirsiniz. Yani kendinize güven sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.